Gençler selamlar ben İsmail hocanız namı diğer SML hoca Arkadaşlarım bir de orijinalden dinle serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hangi problem çeşitinde kaldık yaş problemleri e, konusunda kaldık arkadaşlar Yaş problemlerini bugün hem önce biraz konudan bahsedeceğiz Bu problem çeşitleri çözülürken nelere dikkat edilmeli Hem de arkasından sorularımızı çözeceğiz Kaç tane soru var 11 tane soru var arkadaşlarım Birbirinden öğretici, birbirinden pekiştirici sorular. Dilerseniz gelin sorulara birlikte bakalım. Evet karşımızda ilk sorumuz var fakat soruya başlamadan önce yaş problemlerinde dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar yaş problemlerinde şunu bilin ki bir kişi örnek veriyorum. En çok vuran yerlerden bahsedeceğim. Bir kişi eğer x yıl önce doğmuş olsaydı yaşı x kadar daha fazla olur. Yani önce doğması onu büyük yapar arkadaşlar. x yıl sonra doğmuşsa eğer sonra doğması onun yaşını küçültecektir. Buna dikkat edin. Eğer iki kişi varsa bunların yaş farkı asla ama asla bunlardan birisi ölmüyorsa ki şimdiye kadar böyle bir soru çıkmadı karşımıza. Asla ama asla yaş farkları değişmez. Yani benim örnek veriyorum. 20 sene önce de kardeşimle aramdaki yaş farkı 8'di. Şimdi de hala 8 arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmeyecek birimiz Allah gecinden versin ölmediğimiz takdirde. Daha sonrasında bahsetmemiz gereken şeyler arkadaşlar aritmetik ortalamayla aramızın çok iyi olması gerekiyor. Kişilerin belli ki, sayıdaki kişilerin. Yaşların aritmetik ortalaması üzerinden sorular sorulur. Aritmetik ortalama verildiği takdirde hemen ilk yapmanız gereken o grubun yaşları toplamını bulmaktır. Örnek veriyorum Yaşların aritmetik ortalaması 12 olan 3 tane kişiden bahsediyorsa hemen sen diyeceksin ki 12 ile 3'ü çarpacaksın bunların yaşları toplamı 36'ymış diyeceksin. Daha sonrasında bu aritmetik ortalamayla alakalı şu tarz sorular vardır. Ben çok iyi biliyorum sizin canınızı sıktı, sıkan soruları örnek veriyorum bir grubun yaş ortalaması 12 bunlara yaşları ortalaması 10 olan 2 kişi daha katılıyor der hemen onların da yaşları toplamını bulacaksın 10 çarpı 2'den 20 dedim mesela hemen ne yapıyorsun bunların yaşları toplamı 56 artık grup 5 kişi olduğu için bunların aritmetik ortalamasını bulman gerekiyorsa Buna göre bölme işlemini yapıyorsun aritmetik ortalamayı buluyorsun bunlara dikkat edeceksin Daha sonrasında bu yaş problemleri şunu da aklınızdan çıkarmayın sadece ama sadece insanların yaşları için kullanılmaz hayvanlardan bahsetmeyeceğim sadece ama sadece insanların yaşları için yaş problemleri kullanılmaz örnek veriyorum bir tarihi eserden bahseder örnek veriyorum bir yapıdan bahseder işte bir bina verir bu bu bina milattan sonra 17. yüzyılın bilmem kaçıncı çeyreğinde kurulan bir binadır yapılan bir binadır şu tarihlerde restorasyona gidilmiştir. Restorasyona gidildiğinde şu kadar yaşındadır. Bu bina kaç yılında yapılmıştır tarzında sorular sorulabilir. Bunlar arkadaşlarım normal standart yaş problemi gibi bakacaksın. Bir de yaş problemleri çözerken mutlak surette örnek veriyorum. Annenin yaşı, babanın yaşı, çocuklardan büyük olanının yaşı tarzında cümleler kuruluyorsa soruda mutlaka ama mutlaka buraya yaz. Mesela anne de, baba de, daha sonrasında Buna göre mesela bu x yaşındaymış Yaşları toplamı 20 Yaşları toplamı örnek veriyorum 60 sa babaya hemen y deyip x artı y eşittir 60 deme Desen ne olur? Hatalı olmaz fakat Tek değişken kullanmak her zaman daha iyidir arkadaşlar Dolayısıyla bu sizi hızlandırır Babaya 60 eksi x de mesela Yaşları toplamı 60 ise Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Diğer problem çeşitlerinde Yapmamız gereken Uymamız gereken kurallar Aynı bu problem çeşidinde de geçerli. Yaş problemlerinde de geçerli. Çok iyi bir denklem kurucu ve çok iyi bir denklem çözücü olmamız gerekiyor. Çok fazla sayıda bu problem çeşidinden çözerseniz ustalaşacağınıza adım kadar eminim. O halde fazla sizi bekletmeyeyim. İlk sorumuz da hem de detaylı olarak çözümlerimize başlayalım. Evet ilk sorumuz yaşları birbirinden farklı 3 çocuklu 5 kişilik bir ailenin Şimdiki yaşlarının ortalaması 17'dir. Ha bak dediğim mevzu. Şimdi yaşları ortalaması 17 ise yaşları ortalaması üzerinden yürümeyeceksin. Neyden yürüyeceksin? Hemen yaşlarını toplamını bulacaksın. Bu aile 5 kişiydi. 17 çarpı 5'ten bunların yaşları toplamı 85'tir diyeceğiz. Ortanca çocuğun doğduğu yıl bu ailedeki 3 kişinin yaşlarının ortalaması 20'dir. Şimdi bak ortanca bir çocuk doğuyor. Doğduğu zaman çocuk zaten 0 yaşında. İşte o yıl arkadaşlar... Ortanca çocuk zaten 3 yaşında olduğu için Ortanca çocuktan önce bir tane çocuk doğdu Bir de anneyle baba var Dolayısıyla 3 kişiler ve yaşları ortalaması 20 ise 20 ile de 3'ü çarpıyorsun 60 yaptı yaşları toplamı 60 imiş En küçük çocuğun şimdiki yaşı da 1 olduğuna göre ortanca çocuğun Şimdiki yaşı kaçtır bak şimdi şöyle yapıyorsun Aslına bakarsan Şuradaki 3 kişinin yaşları toplamı 60 ya o yıl Yani ortanca çocuk o yıl doğduğu için Aslına bakarsan o 3 kişi artı ortanca yeni doğan çocuğun yaşları toplamı da 60 olur. Çünkü yeni doğan çocuk zaten 0 yaşında var o, o sırada. Pekala. Şu anki yaşları toplamının 85 olduğunu biliyoruz ve en küçük çocuğun şimdiki yaşını da vermiş bize. 1. O halde ben 85'ten 1'i çıkarırsam 84'ü bulurum. Bu bize neyi verir? En küçük çocuk haricindeki ortanca, büyük çocuk, anne ve babanın yaşları toplamını verir. 84. Peki bu 60'tan 84'e Yaşları toplamı kaç büyümüş? 24 büyümüş. Peki kaç kişinin yaşları toplamda 24 artmış? 4 kişinin. 24'ü 4'e bölerseniz 6 dersiniz. Demek ki 6 yıl geçtikten sonra yaşları toplamı 84 olmuş 60 iken. Ortanca çocuğun şimdiki yaşı kaçtır diye soruluyor. İşte bulduk. Çünkü ortanca çocuk burada 0 yaşındaydı. Yaşları toplamı 84 olduğunda 6 yıl geçmiştir dedik. E, ortanca çocuk 0 yaşından buraya 6 senede geldiğine göre Demek ki ortanca çocuk 6 yaşındadır diyeceğiz birinci soruyu gayet hoş ve detaylı bir şekilde çözdük devam ediyorum ikinci sorumla 3 yıl önceki yaşları oranı 7/3 olan iki kardeşin 7 yıl sonraki yaşları oranı 3/2 olduğuna göre iki kardeşin şimdiki yaşları toplamı kaçtır diye soruluyor şimdi 3 yıl öncesiyle 7 yıl sonrası Arasında 10 yıl fark vardır. 3 yıl önce çocukların yaşları oranı 7k'ya 3k ise 10 yıl sonra yani 3 yıl öncesinin 10 yıl sonrası şimdinin 7 yıl sonrası yapıyor. O halde 7k artı 10 bölü 3k artı 10 da kaça eşit oluyormuş? 3 bölü 2'ye. O halde bir içler dışlar çarpımı yapalım. Hocam burada 7k bölü 3k dedik de bu arada. Burada niye böyle 3A'ya 2A falan demedik? İstiyorsan de A'lar zaten birbirini götürecek. Dolayısıyla 3 bölü 2 diye direkt yazdım. Şimdi gelin içler dışlar yapalım. Bak o dediğimi şurada yapamazsın. Niye yapamazsın? Çünkü 10 ekliyorsun. Yani sen buraya direkt 7 bölü 3 dersen o zaman buradaki kesir direkt 17 bölü 13 olur. O da 3 bölü 2'ye falan zaten eşit olmaz. İçler dışlar çarpımımıza geçelim. 2 kere 7K 14K yapar. 2 kere 10 20 yapar. 3 kere 3K 9K yapar. 3 kere 10 30 yapar arkadaşlar. 9K'yı bu tarafa gönderdiniz. 5K kaldı. 20'yi diğer tarafa davet ettik. 30-20'den 10 geldi. Demek ki K kaçmış? 2. Şimdi bu çocukların 3 yıl önceki yaşları oranı 7K bölü 3K'ydı hatırlarsanız. K'yı da 2 bulduğumuza göre 14 bölü 6. Yani büyük çocuk 14, küçük çocuk 6 yaşındaymış. Pekala. iki kardeşin şimdiki yaşları toplamını soruyor. Bak bu 3 yıl önceki yaşlarıydı. 14'e 6. Peki bunlar 3 yıl sonra biri 17 yaşında olur öteki 9 yaşında olur. Yaşları toplamı sorulmuş 17 ile 9'u toplarsanız 26 bulursunuz. Doğru cevabımız da bu olur sevgili gençler. İkinci sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz. 3 soruyla. 4 yıl önceki yaşları 5 ve 8 ile orantılı olan iki arkadaşın 7 yıl sonraki yaşları 7 ve 9 ile orantılıdır. Hmm. Şimdi bak orantılıysa madem yani 5K 8K 5K'ya 8K diyelim şöyle az önceki sorunun aynısı. Şimdi bu 4 yıl önceki ve bir de 7 yıl sonrakinden bahsediyor aradaki fark ne 11 çok güzel o halde ben bunun üzerine 11 sene bunun üzerine 11 sene eklersem artık 7k'ya 9k oluyor yani 7 bölü 9 oluyor yine içler dışlar çarpma yaparak k'yı bulabiliriz tabii ki yapalım o halde 45k artı 99 eşittir 56k artı 77 dedik arkadaşlar buradan 77'yi sol tarafa davet ettik 22 geldi 45K'yı 56K'nın yanına attım. 11K geldi. k bakın yine ne geldi? 2 geldi. O halde bu kişilerin 4 yıl önceki yaşları 5K ve 8 k ya hani. O halde K2 ise 10 ve 16'ymış bu kişilerin yaşları. Hayırlı uğurlu olsun ama bunlar 4 yıl önce unutmayın. Bu iki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı. Şimdi bunlar 4 yıl öncesi ise bugün 14 yaşındadır bu. Bu da 20 yaşındadır. Toplamı sorulmuş. Doğru cevap 34 olacaktı sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bu şekilde bitirdikten sonra geçiyoruz dördüncü sorumuza. Tuğçe ile Buğçe'nin şimdiki yaşları toplamı 49'dur. Şimdi bir Tuğçe var bir de Buğçe var. Tuğçe'nin yaşına ben A dersem Buğçe'nin yaşı doğal olarak 49-A olacaktır. Buğçe Tuğçe'nin yaşına şimdiki yaşına geldiğinde yaşları toplamı 63 olacaktır. Ha, şimdi burada bakın şunu demenize bile gerek kalmayacak. Tuğçe ile Buğçe'nin şimdiki yaşları toplamı 49 mu? Daha sonra belirli bir zaman geçiyor. Yaşları toplamı 63 oluyor. Peki ne kadar büyüyor yaşları toplamı? 63'ten 49'u çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki hocam 14 büyümüş. Peki yaşları toplamının 14 büyüyor olması demek? Demek ki 7 yıl birisi büyümüş. 7 yılda birisi büyümüş doğal olarak. Çünkü 7-7 14 büyüyecek yaşları toplamı. O halde arkadaşlar Buğçe ile Tuğçe'nin yaşları farkı sorulmuş. Bakın ne demişti? 7 yıl geçmesi demek aslına bakarsanız buçenin Tuğçe'nin şimdiki yaşına gelmesi demek. 7 yılda şimdiki yaşına geliyorsa demek ki yaşları farkı da o kaçtır? Tabii ki 7'dir. Doğru cevabımız 7 idi sevgili gençler. Geçtim. Beşinci soru var. Bir babanın yaşı oğlu Ali'nin yaşının 5 katıdır. Şimdi Bir baba var bir de onun oğlu var. Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıymış. Yani ben oğluna x dersem baba tabi ki 5x yaşında olacaktır. Şimdi Ali babasının şimdiki yaşına geldiğinde yani Ali 5x yaşına gelecek ne kadar yıl geçti artı 4x yıl geçti. E baba da tabi bu arada armut taşlamıyor o da büyüyecek 4x kadar yani baba kaç yaşında olacak 9x. Ali ile babasının yaşları toplamı 98 oluyormuş. Yani şu ikisini toplarsanız 14x eşittir kaç oluyormuş? 98. O zaman x buradan kaç gelir arkadaşlar? Tabi ki 7 gelir. Ali doğduğunda babası kaç yaşındadır? Şimdi Ali normalde 7 yaşında. Babası da 35 yaşında. Ali'nin doğum tarihine gidecek olursak ne kadar geriye gitmemiz lazım? 7 yıl geriye gittik. O zaman babayı da 7 yıl küçülteceğiz. Yani Ali doğduğunda babası 35 7'den 28 yaşındadır diyeceğiz sevgili gençler. Ve bu sorumuzu da bitirdik artık geçiyoruz 6. sorumuza. Ahmet, Baran ve Cem'in bakın ÖSYM'den aynen bu şekilde yapar. A, B, C diye verir bize genellikle. Hemen yazıyorsun A, B ve C dedin. Ahmet, Baran, Cem o şekilde kodladık bunları. Bugünkü yaşları toplama 68'dir. Pekala. Ahmet Baran'ın bugünkü yaşına geldi. Şimdi Ahmet'in yaşı A olsun, Baran'ın yaşı B olsun arkadaşlar. Hatta farklı renk de gösterelim bunları isterseniz. Şöyle kırmızıyla gösterelim. Ahmet A yaşında, Baran B yaşında. Ahmet Baran'ın yaşına geldiğinde diyor ya, Ahmet daha küçükmüş Baran'da. Ahmet B yaşına gelecek. Şimdi kaç yıl geçti aradan? Büyük yaştan küçük yaşı çıkardınız. B-A yıl geçti. O zaman bu da B-A yıl büyüyecektir. Yani 2B-A yaşına girecektir. Diyor ki... Ahmet Baran'ın bugünkü yaşına geldiğinde Cem'in yaşı Ahmet'in yaşının iki katı olmakta. Şimdi Cem'in yaşı, Ahmet'in yaşı burada ne? B. O zaman Cem 2B yaşına girmekteymiş. Şimdi kaç yıl geçmişler aradan? B-A. O zaman sonraki yaştan yani 2B'den ben B-A'yı çıkarırsam Cem'in önceki yaşını da bulmuş olurum. Bu da bize B artı A'yı vermekte sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Bunların önceki yaşları toplamı yani şunların toplamı. Ki ne yapar? 2A artı 2B yapar. Bu kaçtı arkadaşlar? 68'li bize vermişti bunu. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz A artı B'nin tabii ki 34 olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Bakın önceden Ahmetle Baran'ın yaşları toplamını bulmuş olduk. Kaçmış? 34. Pekala. Şimdi buna göre kaç yıl sonra Ahmet Baran'ın yaşları toplamı 46 olur? Şimdi Ahmet Baran'ın yaşları toplamı 34'tü. Kaç yıl sonra bu toplam 46 olur diye soruluyor. Yaşlarının toplamının ne kadar büyümesi lazım? 12. O zaman 6'sını Ahmet Büyür, 6'sını Baran Büyür. Yani 6 yıl sonra bu istenilen gerçekleşmiş olur. Doğru cevabımız 6 olacaktı sevgili gençler. 7. sorumuz için bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Ege 3 yıl geç. Bakın, videonun başında söylediğimiz her şey karşınıza tek tek çıkıyor. Babası 2 yıl önce. Şimdi Ege ve bir de babası var arkadaşlar. Demiş ki bize Ahmet, pardon Ahmet önceki sorudaydı. Ege 3 yıl geç, babası 2 yıl erken doğmuş olsaydı diyor. Ege normalde X yaşında olsun. Babası da, sevgili arkadaşlar, gerçi Y demeyelim. Çünkü birazdan şeyi vermiş bakın, toplamlarını vermiş. Şimdi Ege 3 yıl geç doğmuş olsaydı, 3 yaş küçük olacaktı. Babası 2 yıl erken doğmuş olsaydı eğer, o halde babası da 2 yaş büyük olacaktı. Ve yaşları toplamı 47 olacaktı demiş ya. Şimdi birinin yaşını 3 yıl küçülttüm. Ötekinin yaşını 2 yıl arttırdım. Yani yaşları toplamı bu şekilde 3 artı 2'den 1 azalmış olacaktı. Yani aslına bakarsanız Ege ile babasının şu anki yaşları toplamı 48. Ben Ege x yaşında dersem babasına 48 x yaşında demem gerekiyor o halde. Çok güzel. Ege doğduğunda babasının yaşı 34. Şimdi... Ege doğ doğumuna götürürsek yani 0 yaşına götürürsek x yıl geriye götürdük. O zaman bunu da x yıl geriye götürürsem 48-2x yaşındayken babası Ege doğmuştur diyeceğiz. Ve babasının 34 yaşında olduğunu söylemiş. O halde 34'ü sol tarafa davet ederseniz 14-2x'i karşıya attınız. 2x, x kaçmış arkadaşlar? 7. Ege'nin şimdiki yaşı sormuş. Biz ona x demiştik. O halde cevabımız da 7 olacaktı. 7. sorumuzda 7 bulduk. Geçtik 8'e. Haldun Emin ve Arif isimli 3 arkadaş arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçmiş. Şimdi Haldun demiş ki ben doğduğumda Arif'in doğmasına 4 yıl daha vardı. Bu ne demektir? Haldun Arif'ten 4 yaş büyük demektir. Şimdi ben o zaman Arif'e x yaşında dersem Haldun tabii ki x artı 4 yaşında olacaktır. Emin'in konuştuklarını dinleyelim şimdi. Ben 7 yaşımdayken Arif 11 yaşındaydı. Yani arkadaşlar Arif, Emin'den 4 yaş büyük. O zaman Emin'in yaşı, Arif'in yaşından 4 yaş eksik olur. Yani 2 4 olacaktır. Yukarıda geçen konuşmaya göre, Arif'in şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. Tabi Arif'i de dinlemeden olmaz. Üçümüzün 2 yıl önceki yaş ortalaması 20 idi. 2 yıl önce yaşları ortalaması 20 ise eğer, 2 yıl önce yaşları toplamı 3 çarpı 20'den 60 Ama bu 2 yıl önce. Peki, 2 yıl sonrasına ya 2 yıl önceden 2 yıl sonrasına dönecek olursak Yani şimdiye dönecek olursak 3'ü de ikişer yaş büyümüş olacaktır ve Yaşları toplam artık 66'dır diyeceğiz Peki bunların şu anki yaşlarına Biz x artı 4 x eksi 4 ve x demedik mi Zaten dedik O halde bunları toplarsanız 3x gelir Bakın x 4 artı 4 birbirini götürüyor O halde 3x 66 ise X kaçtır Tabii ki 22'dir Bu konuşmaya göre Arif'in şimdiki yaşı Ben Arif'in şimdiki yaşına x demiştim İkisi de 22 buldum. Hayırlı işler. Evet gençler bu sorumuzu da çözdükten sonra. Geçtik 9'a. Gamze ile Ayşegül'ün yaşları toplamı Gamze ile İlka'yın yaşları toplamının 2 katından 5 fazladır. Şimdi Gamze ve Ayşegül tamam mı? Bir de Gamze ve ne var? İlk ay var. Çok güzel. Şimdi bunların yaşları toplamı Sağdakilerin yaşları toplamının 2 katından 5 fazlaymış. O zaman ben şunların yaşları toplamına x dersem şunların yaşları toplamı 2 katından 5 fazla olacak. Ayşegül Gamze'den 33 yaş büyük olduğuna göre ilk ayın yaşı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Ayşe Gamze'den 33 yaş büyükmüş ya ben Gamze'nin yaşına a dersem Ayşe'nin yaşı a artı 33 olacaktır o halde. Şimdi geçtik buraya. Gamze'nin yaşı A'ydı sevgili arkadaşlar. İlkay'ın yaşını bilmiyoruz. Ama sıkıntı da değil. Şöyle diyeceğiz. Gamze ile Ayşe'nin buradaki yaşları toplamı nedir? 2A artı 33'tür. Doğru mu? Birisi A yaşındaydı. Öteki A artı 33 yaşındaydı. Şimdi karşı tarafa bakıyorsunuz. İlkay'ın yaşına B diyelim. Tamam mı? A artı B'nin 2 katından 5 fazlaydı. 2 katından 5 fazla. Ve bunlar birbirine eşitmiş. Çok güzel. 2A artı 33 dedik. Eşittir. 2A artı 2B artı 5 dedim. Şimdi Her iki taraftaki 2A'ları görüyorsunuz. Bunlar gittiler. 5'i de alıp 33'ün yanına atarsınız. 28 gelecektir. 28 eşittir 2B. O zaman B kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 14'tür. Bize ne sorulmuştu? İlk ayın şimdiki eş. Ben de ilk ayın şimdiki ne dedim? B dedim. E B'yi de bulduk. Cevap 14'müş. Ve gençler devam ediyorum 10. sorumla. Yaşları birbirinden farklı 3 kardeşten küçük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşından 7 yaş büyüktür. Şimdi 3 kardeş var. Bunların yaşları birbirinden farklı. Küçük kardeş var, ortanca kardeş var, bir de büyük kardeş var. Bunları iki tersten yazmadık. Devam arkadaşlar. Küçük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşından 7 yaş küçükmüş. Şimdi ben ortanca kardeşin yaşına x dersem küçük kardeş o zaman x-8'i x, 7 yaşındaymış 7 yaş küçükse eğer. Bu üç kardeşin yaş ortalaması 12'ymiş. E 3 çarpı 12'den hemen bak ne dedim? Dersin en başında da söyledim. Hemen yaşları toplamını bunun ortalama üzerinden ilerlemeyin. 3 kere 12 tane ne geldi? 36. Şimdi bu üçünün yaşları toplamı 36'ymiş arkadaşlar. Küçük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle x y x ve buna da sevgili arkadaşlar küçük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir diye sorulmuştu ya. O zaman Ortancadan daha büyük olması gerektiği için buna da x artı 1 diyelim hadi. Denemekten zarar çıkmaz. Çünkü neden büyük kardeşi hemen ortancadan bir yaş büyük olarak alıyordum? Küç küçük kardeş daha büyük yaşta çıksın diye. 3'ünü toplarsanız 3x x 6 gelir. Bu da bize yaşları toplam 36 olduğu için 36'yı verir. 3x eşittir. eksi 6'yı karşıya attığımız 42 ve x buradan kaç gelir? 14. Yani arkadaşlar küçük kardeş 14-7'den 7 yaşındadır Ortanca 14 yaşındadır Büyükte 15 yaşındadır denilebilir Ve Toplamları da ne geliyor bakın 36 geliyor En çok kaç olabilirmiş o halde 7 Neden ilk denemede yani bu şekilde ilk denediğimiz sayıyı aldık kabul ettik Çünkü arkadaşlar başka çaremiz yoktu Ne olabilirdi hemen onu düşünelim Şuraya x artı 1 dedik ya bunları topladıktan sonra 36'ya tam bölünmeyen bir sayı bulurduk Yani şöyle özür dilerim 3'ün tam katı olmayan bir sayı bulurduk karşıda. O zaman dedik ki demek ki x artı 1 olmuyor. O zaman ben bunu x artı 2 yapayım derdik. Ama gerek kalmadı. x artı 1 dedik. Direkt oldu. Cevabımız da 14 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve geçiyoruz 11. sorumuza. Cevap 14 değil cevap 7. Burada işaretledik 14 dedik özür dilerim. 14'ten 7'yi çıkardık. Burada da yazmıştık zaten 7 diye cevabımız 7 arkadaşlar. Ve son sorumuz. Üniversitenin matematik bölümünde okuyan 50 öğrencinin yaş ortalaması 23'tür. Peki 23 çarpı 50'den ben bunların yaş toplamlarını bulabilirim. Değil mi? Üniversiteden bir yıl sonra yaşları aynı olan 20 kişi mezun olmuş. Ve mezun olmayan öğrencilerin yaş ortalaması 20 olmuştur. Buna göre mezun olan öğrencilerden birisi kaç yaşındadır diye soruyor Şimdi bakın. Normal şartlar altında 50 tane öğrenci var matematik bölümünde okuyan ve... Yaşları ortalaması 23'müş. Ben bu ikisini çarparsam eğer 5 kere 23, 115 yapar. Sonra da bir tane 0 ekledim. Bunların yaş toplamı 1150. Şimdi diyor ki üniversiteden bir yıl geçti. Şimdi bir yıl geçti ya. Bir yıl geçti. Bunların hepsi yaş ortalaması 23'tü ya. Yaş ortalaması artık 24 oldu. Niye? Hepsi bir yıl büyüdü çünkü. O zaman yaşları toplamı da kaç öğrenci vardı? 50. Yaşları toplamı da 50 artacaktır. idi, ne oldu? 1200 oldu. Şimdi bu yaşları toplamı 1200 olan bir topluluk var. 50 kişilik bir topluluk var. Bir yıl sonra yaşları aynı olan 20 kişi mezun oldu. Şimdi bu mezun olanlardan bir tanesinin yaşlarına, yaşına biz X diyelim. Kaç kişi mezun oldu? 20 kişi. O zaman bunların yaşları toplamı nedir? 20 xtir Yani yaş toplamı 1200'den 20 X çıkardık artık 1200 eksi. 20x oldu. Bu geri kalanların yaşlarının toplamı. Ve mezun olamayan öğrencilerin yaş ortalaması da 20 olmuştur. Mezun olamayan kaç tane öğrenci var? 20 kişi mezun olduğuna göre 50 kişiden 30 kişi var. Yani arkadaşlar 1200-20x'i yaşları toplamını, geriye kalanların yaşları toplamını kişi adedine yani 30'a bölersem neyi bulacakmışım? Yaş ortalaması olan 20'yi bulacakmışım. Artık buradan ikisi bulalım bence. Çok uzatmayalım. 1200-20x. 30 kere 20 600 yapar. Buradan 600 eşittir 20 x gelir. ve x de sevgili arkadaşlarım tabii ki 30'un ta kendisi gelir. Mezun olan öğrencilerden birisi kaç yaşındadır? Biz mezun olan öğrencilerden bir tanesine kaç yaşındadır demiştik x. X'i kaç bulduk? 30 cevabımız da 30 olacak o halde. Evet arkadaşlarım bir sonraki konumuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.